Ben Esra. Ben Eylem. Eylem Planı Podcast'a hoş, hoş geldiniz, geldiniz efendim. Konuya bir türlü giremeyenler. Bugün gireceğiz ve ben yönetiyorum bugün çünkü podcast'ı. Ben podcast o zaman iznin olduğu anlarda konuşacağım. Aa, tabii ki. Hayır saçmalama lütfen. Her zaman Konuşabilir gibi miyim? iznimi beklemeden konuşacaksın. Ben hanımcıyım ama nasıl iznim beklerim? Yalan söyleme be kardeşim yani böyle de olmaz. her yazı, yazı çok seviyorum herkes şort, etek giyiyor diyen bir adam olarak nasıl hanımcı olduğunu iddia edebilirsin? Konuları ben açıyorum derken bel altı urcan düşünmemiştim. Bel altı değil yani gerçek doğru dürüst bir insansın yani sanki. Olmayın mı? Hayır olca iyi bir şey olarak söylüyorum. Ayrıca başka. senin hoşuna gitmiyor mu? Dürüst olman hoşuma gidiyor. Hayır değil mi? <gülüyor> ha, şortla kızlar şortla shortla. Evet. <gülüyor> Hayır ben güzele bakmayı Dürüst severim. olmamla ilgili ne düşünüyorsun? Güzele bakmayı severim. Güzele bakıldığının inkar edilmesini sevmem mesela. Güzel, evet çünkü yani yalan, ya bakıyorsun işte yani ya. Yani şimdi sevgisi olan söylüyorum. gerçekten güzel bir kız gördüğünde bakmıyor mu? Kim inanıyor ki buna mesela? Ben inanmıyorum. Yani şahsen öyle bir şey yok. Yok işte biz onunla zamanında flört etmiştik de şimdi arkadaş biz. Siktir yeah. git. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Siktir git öyle bir şey yok. Tamam Zamanında bir kere takıldık. Ama emin ol benim için hiçbir anlamı yok falan. Ya kanka takılmışsın işte beğenmişsin bir kere. Çok e, yani Fırsatın olsa gördüğümüz... yoklukta kalsan gene takılacaksın yani. O nedenle konuya dönersek... Konuya dönersek bugünkü konumuz... Eee? Arkadaşlarla bu şeyler yaşandıysa... Arkadaş olmaya devam edilebilir miyim? Ya da arkadaşlarla bu yaşanır mı? Niye yaşanmasın? Biliyorum karşıda olduğumu. O zaman... çek bir tane saleplelelim. Benim evet. bugüne kadar... Namuslu olayım biraz. Birlikte özel vakit geçirdiğim herkes, istisnası var mı diye düşündüm, aklıma gelen yok. Herkes arkadaşımdı. Çok büyük kısmıyla da, halen arkadaşım deyince yanlış anlaşılacak da yani küslüğüm yok. Instagram'da çoğu ile tamam, falan filan. öyle sen takıldığın falan. biriyle de arka, yani hala iletişim kuruyor olabilirsin. Hımm. Tamam o kişiler arkadaşın ne burada? Senin arkadaşın olarak gördüğün insanlar, ha. o dönem senin ah bunlar azcık kafası çalışıyor. Bununla da takılabilirim aslında deyip takıldın ve sonrasında tamam abi takıldık da yani öyle de bir sohbeti yok yeter deyip çekildin. Çünkü bir şey yaşadıktan sonra eğer ki arkadaş yönlere ağır basıyor olsaydı sevgili olurdu. Tamam burada arkadaşı tanımlamak lazım aslında. Evet. Arkadaş tanımımız çok farklı. Pardon yani bu kontekste kullandığım arkadaş kelimesi çok farklı. Seninki tanıdık. Heh yani one night stand yok bizde hocam. Tamam, önce... O zaman benim dediğime geliyoruz arkadaşlarla takılınılmaz Hayır ikisi çok farklı konular. Ben şunu bak. arkadaş değilsin artık. İyi, eğer gerçekten arkadaşsan. Neden olmayasın? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Benden önce takıldın. Benden önce. Nadir insanlar. Hiçbirine lafım yok bu arada gerçekten hepsi iyi insanlar. bana getirdiler. Neyse ee, şu an hiçbiriyle samimi bir arkadaşlığın yok. Karışık bir konuya girdin. Senin bildiklerin de yok. Normalde olacak ama... böyle yalnız senin bildiklerinle yok. Senin bilmediğin benim gizli aşklarım. Bahsi geçmedi diyelim. Ay, yalancı seni hadi bakalım. Hayır ben şunu demek istiyorum. Farklı bir şey mi tartışıyoruz? yani Ben iki arkadaş takılabilir yeri geldiğinde diyorum. Arkadaşla. Arkadaşsın arada hop. Olabilir. Olmuyor o, ben bu çok işte. Ben de sana onu söylüyorum. Niye olmasın? Olmuyor. Yani mesela atıyorum biriyle takıldın. Okey takıldın. Her şey çok yolunda. Gayet de arkadaşsın. Sonra sevgili yaptı. Tamam. Sevgili yap görüşmeye devam ettiğim de oldu. Nerede Sonra patladı? Ne oldu? Ben biliyorum o hikayeyi. <gülüyor> ne oldu? Şey değil mi? Papta buluşup sana... Önem var mı? Hayır o değil mi? Don't tamam ne oldu? Evet, değil mi? tamam. ne oldu? Evet evet. Bitti evleneceği zaman. Evlenince bitti evet. Tamam yani elinde sonunda bitiyor. Biz istemedik ama onun evleneceği kişi istedi. Yani biz belli sınırları aşmadığımızı yani biliyorduk. Peki bir şey söyleyeceğim. Ha. Tamam da yani siz bir öncesinde de her ayrılık arifesine gelip seninle takılmak istemiyor muydu bu kız? Şimdi şöyle... Evet olan cevapları evet diyelim. Evet hayır ver bana. Hayır. Ya <gülüyor> yaz İkimiz de bekarsak o tarafı da oluyordu. Şu şimdi şöyle hak verdiğim tarafı da şu. Biz sonuçta biliyorduk birimizin sevgilisi olduğu zaman asla e, cinsel duygusal hiçbir şey duygusal hiçbir şey olmadı zaten hiçbir zaman aramızda da. E, o sınırı biz biliyorduk. Ama ikimiz de tanımayan dışarıdan gelen yani kocası bu durumda. Tabii ki o ilişkiyi anlayamamasını, huzursuz olmasını çok rahat anlarım. Ne yapardık? Baş başa görüşmezdik. Yani bunun çözümleri de bulunabilir. Tamam ama yani, yani mesela niye baş başa görüşmeyesin? Arkadaşsın ama. Sen ama, kendinden eminsen adamın ne söylediği önemli değil. Benim için problem yok Yani zaten. mesela bence ama, şöyle bir şey var. Kavga ettikleri an sana gelse. İşte onu diyorum zaten. Ben erteğin tarafını bilesin. anlarım diyorum. Anlatabildim mi? Anlarım orada çünkü o bizim ilişkimizi bilmiyor. Yani o taraf anlarım. Onun için zaten saygı, gö saygı göstermesem ne olacak? Yani kız istedikten sonra ayrı da. Hayır. Yani, sevişmemiz lazım. <gülüyor> yani öyle bir şeyimiz olmadı. Sevişmeden de yıllarca görüştüğümüz oldu. Arada da seviştik yani. Ne var bunda anlamadım. Tamam. Ben de diyorum ki bir noktada ya arkadaşlığın bitecek ya da arkadaş olmadığını anlayacaksın. Çünkü... Boku çıkıyorsa, düzenli bir şeyse sana katılıyorum. Bizimki öyle bir şey değildi. Tamam. Ne oluyor biliyor musun? Ya da Hı. takılıyorsun. Bok gibi çıkıyor. Yani... Tabutu koy daha iyi ama sana seks çasıymış gibi anlatıyor kendini. Tamam arkadaş kendini. kalmaya devam edersin. Tamam şimdi onunla arkadaş kalırsın. Çünkü artık onda sana çekici gelen hiçbir şey yok. Tamam. Girdiğim Girdiğimiz şu. Eğer çok iyiyse aşık da olabilirsin. İşler kadar sarabilir. Olabilir. Ee, her günde isteyebilirsin. Olabilir. Yani arkadaşını kaybetmek istemiyorsan, o kişinin arkadaşlığını seviyorsan yapamazsın abi. Yani bir kere sevişip cinsellikten keyif almayıp arkadaşlığa devam ben Benim dediğim şey şu bak. Tamam, bunu denemediğin, bunu denemediğin her şeyde birinden biri çekici geliyorsa birbirine hep bir cinsel gerilim olacak. Kadınlar bunu kabulleniyor. Tamam kabul etsin zaten ya bir yerde de patlayacak. Yani. Bana da bunu söyle yani. Patlamadı bütün arkadaşlıkları? Hayır. Aşık olmadılar mı ya Patladı da işte. Ben. Ha. Ya, ya ben. benim varlığımı öğrenince bir tane birkaç tanesi şey olmadı mı surat asmadı mı sana yani bunları getirmiyor mu ortama? <gülüyor> DİNLEMEK KADIMLA Kim <gülüyor> bilecek hangisi OLDUĞU? Ya ben şunu diyorum benim savunduğum şey şu senin dediğin tüm ihtimaller katılıyorum olabilir. Ben seks için göz alırım mı diyeceksin şimdi? Hayır ben <gülüyor> şunu diyorum sadece kadınlar şunu reddediyor şimdi kadın erkek ayırmayı da sevmiyorum insandan insana değişen bir şey ama. Kendi hayatımda istatistiksel olarak baktığım zaman sen de ben bir kadın olarak sen de ben az çok aynı fikirdesin yani. Ben şunu demek istiyorum iki arkadaş arasında herkes bekarken birazcık alkol veya da bir şey varken ortamda cinsel bir çekim bir şey olabilir. Bu bu yaşanmak zorunda değil. Sadece bunun varlığını kabul etmek gerekiyor. Tamam ben de diyorum ben ki, bunu sen, diyorum ben bu kadar. Ben de şunu söylüyorum tamam. sana zaten bunu yaşadığın kişiyi birinden biri arkadaş olarak görmüyor. Sexy Büyük diyorsun. oranda evet ama illa öyle olmak zorunda tamam, değil. Tamam ben genel konuşuyorum şu an. Ben sana %90'lık hatta 95'lik dilimden bahsediyorum. İşte o kadar yüksek değil hem Sen değil bana %90'lık yüzde... ya hadi ova kardeşim oradan. Pardon o kadar yüksek o birim. Ha he. tamam. Ha, tamam. Aynı şeyi söylüyorum şu an. Ben sonra. sana %95 ne yapayım %5'i farklı davranıyor. Ben genel konuşuyorum burada. Tamam işte bunu kabul etmek gerekiyor onu diyorum ben de. Genelde kadınlar kabul etmiyor ya. Yok ya arkadaş sen arkadaşsın da o Gibi. Arkada o neler hissediyor. Aynen abi ya da Seni ama... düşünüp geceleri <gülüyor> kendini seviyor falan. Var böyle şeyler. Ha tabii burada bu şey demek değil. Bunlar var diye o kişi samimi değil falan değil yok, demek değil. Bu tensel bir şey, evrimsel bir süreç, hayvani bir içgüdü. Zaten insan dediğin şeyi, işte maymundan, aslandan, kaplandan ayıran şey bu içgüdüleri kontrol edebiliyor olması. Bunu bekleriz en azından. O nedenle zaten o çizgi çekilebiliyor. Ve uzun yıllarda arkadaş kalınabiliyor. Ama bu reddedildiği zaman zaten bir yalanın üstüne kurmuş oluyorsun bütün arkadaşlık ilişkinde. Tamam. İlişkilerden devam ediyoruz. Senin bir anlaştık mı bu o? konuda bir dakika? Bence benim noktalarda anlaştık. Sen aksini iddia ediyormuş gibi davranıp benim söylediğimi anlattığın için... Hem fikirmişiz yani ama ben gibi, ifade ama, ederken... Ama izley dinleyicilerimiz gibi, karar Gibi, gibi demişken, gibi... <gülüyor> dinleyicilerimiz karar versin, anket açalım. Hatta ilişkiyi boş ver, şunu konuşalım. Neden insanlar dışarıda 8 saat geçirmekten keyif alır? Neden arkadaşlar dışarıda 8 saat geçirmekten keyif alır? Neden insanlar birine gittiği zaman 1-2 saat oturup kalkmaz da... Şimdi ben bu konuda söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Çünkü o insan değilim. Asla. <gülüyor> o insanlarla da vakit geçirmek sevmiyorum. Dolayısıyla senle yüzdeyiz Buraya ne katabilirim bilmiyorum. Ama Şunu mesela konuşma, hmm. neden senin için, yani mesela görüşme, neden senin için 1-2 saat olmalı? Benim için kıstas şu bak, hani hepimiz artık biraz telefon bağımlısıyız, bilmem ne işte sosyal medya falan filan. Görüşmediğim biri, konuşacağın şeyler var değil mi? Anlatacağın şeyler var. Oturdum, o süreçte hani böyle 5 dakikada 2-3 olan telefonu kurcalama... O süreçte ve 15-20 dakikada bire çıkar. Sadece acil bir şey varsa bir bakarsın kaldırırsın. Sonra işte konuşacaklarını konuştuktan sonra şeye dönüyor. Mesela iki kişi de karşılıklı oturup 5 dakika 10 dakika Instagram'da gezmeye başlıyor. Yani yanımda oturup bana o sırada Instagram'dan meme gönderen bile oluyor. Yani şimdi sen artık Instagram'ını kurcalamaya başladıysan, bir şey yapmaya başladıysan ve kalkıp bana oradan bir şey atacaktın demek ki bizim konuşacağımız bitmiş zaten. Ben evdeyken de atabilirsin bana yani anladın mı? Sen evinde otururken, ben de evimde otururken bana bunu atabilirsin. Niye şu anda şimdi koltuğumu işgal ediyorsun artık? Çek git lan! Anladın mı? <gülüyor> ben, bak ben kapım açık sıçmak istiyorum kardeşim. Şimdi sen evdeyken kapım açık sıçamıyorum. Anlatabiliyorum şimdi. Bak ne demiştim? Hayır belki. bir de seni şimdi yarım saat tuvalette geçirmen gereken bir zaman var. Mesela işte. Banyonda hani, şey var, su doku var senin yani. Ha? Kendine Oturup su dokumu çözeceğim. şimdi. ben evimde misafir varken sıçamıyorum. <gülüyor> su dokumu çözemiyorum sıçarken. Ben bu arada cidden evde biri varken gidemiyorum tuvalete. Mesela ya bu tabii e, boktan örneği ama mesela <gülüyor> daha... Önemli şey. boktan hayatımızın bir parçası. Ya Mesela herkesin bir şey izleme şekli bile farklı. Misal ben şeyi seviyorum. Çok fazla kesinti yoran yani bir saatlik, bir buçuk saatlik bir şeyi en fazla iki, iki kere durdururum ben yani. Sinemadaymışım gibi. Çok fazla yalnızsam. Çok fazla telefonu kuracağım. Ha tabii ki istisnai. Bir saniye balla bölüyorum. Yalnızsa mı benim için söyledi. Çünkü ben tabii çok böldürürüm yani. Evet. Hadi başladık şimdi başlat. Dur ya ben bir tuvalete gideyim. Dur ya ben bir içecek bir şey alayım. Onlar gibi şeyler. Yani bu bile oturup bir şey izleyeceksek bile. Mesela oturup izliyoruz. Ha komikti değil mi? Yani birbirimize bunu kanıtlamamıza gerek yok. Ya da, ama bazı anlar gerekli şimdi da, bu arada tersi e, de değil. bende var biliyorsun işte ha şurada neye göndermedim ya de? mesela bu sabahtan bir örnek vereceğim neyse video çekeceğiz falan böyle hazırlanıyoruz ben de o sırada işte saçımı falan yapıyorum bir şey açtım öylesine aksın diye eylem başlamışında şey diyor bu fragman mı ya nasıl böyle başlayabilir bu arada o kitap okuyor aklım sıra kitap okuyor yani, yanımda ya şu teyzeler gibi başlamış işte böyle giriş mi olur bu ne kadar saçma Fragman gibi giriş mi olur? Bu nasıl bir konsept falan? Bizi'nin bütün ki, konsepti oymuş bu Evet. Sonra en dönüm son dönüm şey dedim. Sus artık be dedim. Ben izliyorum sana ne oluyor? Sen git kitabını oku. Şimdi böyle yaptığı şeyler de var. Doğal olarak eleştirdiğin şeyler aslında kendinde de olan şeyler oluyor. Onu diyorum işte ben de yapıyorum yani ee, Ama biri varken hep oluyor. Yani o an senin belki konuşasın yok. E şimdi hayır bir de ikisi de kombinleniyor. Ben onları söylemek istiyorum. O kendi söylemek istediklerini söylüyor. Bir de evet. ortak zevkin olan birisi iyice sıçtın. Tabii. Ben bir de bir iki cümle şeyse bir iki cümleden uzun sürecekse konuşma artık izlediğin şeye odaklanamıyorsun mesela onun durması lazım bu sefer falan durdurunca asla geri açılmıyor falan. vesaire yani o nedenle işte onu demek istiyorum birisiyle konuşacağın, edeceğin şeyi konuştuktan sonra oturmanın anlamı yok birbirimizin yanında oturup internette gezmemizin bir anlamı yok benim yani ben birazcık daha içe kapanık olduğum için daha sen de artık tanıdıkça daha anlıyorsun e benim için o o vakitten sonra beraber geçirilen zaman anlamsız. Anlatayım, gel buluşalım bir iki saat işte konuşacağımızı konuşalım esprimizi yapalım kahve tadacaksak kahvemizi tadalım yani ne uğraşıyorsun ondan sonra beni niye yoruyorsun ondan sonra Neyse. anlatabildim mi yani evet, e, dolayısıyla bana çok anlamsız geliyor ben gittiğimde de ama bu sefer de ben gittiğimde de kalkayım diyor. abi kalkma Aa, no, tamam oturayım hadi. Telefon karıştırıyoruz göremeyenler için şu ya an. Ya yani bu arada bir şey söyleyeceğim. bekledim yani insanlara. Neyi? Telefon karıştırıyor diye. Aa, evet. bir anda böyle parmayla. Youtube'da görebilirsiniz de. <gülüyor> şeyde diğerlerinden dinliyorsanız. Dolayısıyla ben kendim bir yere gittiğimde de bunu yapmayı yapmaya çalışıyorum. Yani, yani bu edeyim. arada konuşulacak konu uzunsa Oturulur. Yani biz asla arkadaşlarınızla 5-6 saat oturmayalım ama bir yerden sonra konuşma kendini tekrar ediyorsa... Herkes aynı anda telefonunu karıştırıyorsa veya kendini aynı hikayeyi üçüncü kez anlatırken buluyorsan... Ama, ama bazı insanlar onu fark etmiyor. Yani anlatıyor i̇şte ve tekrar anlatıyor. Hani lazım. bir anlattığını düşün. Ben bunu az önce anlattım mı tamam içinde çok büyük yaşıyor da olabilirsin. Hani bunlar olur. Ama bir dur düşün de ki ben bunu kaçıncı kez anlatıyorum? Ya da karşındakine de bu sefer yani. Tamam ya bak, da ne düşünüyorsun ne? dinliyor mu bir bak. Anladın mı? Ben mesela bazı insanlara bir yerden sonra dinlemiyorum. Bahanem de var şey bu videom kaç izlenmiş ona bakıyorum falan diyorum. Geçen yaptığım öküzü anlatayım hem yine Mehmet Erdem'e bağlamış oldum. Mehmet Erdem sanırım dinlemedi çünkü bırak dediğimiz yorumu bırakmadı. Biz de karar verdik dinleyene kadar her bölüm bir... Sokalım bir yere, Söylemesin kimse, tanıyanlar. Evet arkadaşlar, yapmayın. Bizim beslentimiz Mehmet Erdem bizi gerçekten kendi desteklemesin. En son geldiğinde yaptığım öküzlüğü hatırlıyor musun? aynı. Ha, ha, aynen. Evet. Birisi şey atmış, tam böyle işte otururken, artık telefon karıştırma fazına geçmişiz. Tam o an birisi beni bildiği için şey atmış, böyle parti yapıyor bahçesinde. Süs olarak şey yazmış, saat, 9, e, saat 9'dan sonra ayrılın yazmış. Tamam mı? Leave by 9 yazmış böyle. Ben de çok güldüm. Çünkü tam benim karakterim. Eve böyle poster olarak mı diye düşündüm falan. E, ben de onu story'imde attım. Mehmet Erdem vardı. Bizde o an ama dediğim gibi hani telefonlaşma sürecinde olduğu için ben attım. 5 dakika sonra Mehmet Erdem şey dedi. Mesajı aldım kardeşim dedi. Neyse sonra 2,5 saat daha oturup ayrıldı. <gülüyor> Dinlemediği için sorun yok. Bunları rahat rahat söyleyebiliyoruz. Dinleyecek mi acaba? <gülüyor> Mehmet Erdem bu hafta dinlerse ne yazsın? 9'dan önce kalkacağım yazsın. Tamam. Mantıklı olan konuyla alakalı. Ama dinlemesi içimiz rahat. Bakalım. Göreceğiz. Sen ama sanki böyle benden önce bu kafada değildin. Ya şöyle, Öyle miydin? Yok. Alakası yok ama o zaman şöyle mesela. Bulunduğun evle de alakalı olduğunu düşünüyorum. Mesela ailenle yaşarken ya da yaşadığın evdeki insanlar kimse artık böyle arkadaşların çok davet edemiyorsan bazen dışarıda buluşmak daha mantıklı bir seçenek oluyor Ama ben genelde güne zaten 3 arkadaşımla buluşmayı sığdırırdım Şervan hariç yani Şervan'la bütün Bebeğiz günü sahip. geçiririm hani Şervan'la sabahtan akşama plan yapabilirim Çünkü genelde şey olur Şervan'la biz ikimiz oluruz ve yanımıza başkaları da gelir Hani bir de onun yanındayken şeyim de yok Telefon saati de yapsam kendi yapacağım tek başıma olan saatimi yaparım yani o beni rahatsız etmez. Şimdi bir diğer de de şey, de şey var bak. ilgi beklemeyen arkadaş. Heh, sen bunu söyleyince ben de onu diyecektim böyle arkadaşlığı kasmayan insanlar da var işte benim de Ene söyle mesela yani gelsin herkes telefonunu karıştırıyorsa şey yapmıyor iki dakikada bir şey yapmıyor yani E daha daha E daha daha abi E daha daha beş kere dediysek zaten yok E daha daha yani bitmiş konuşamıyoruz yani işte. Yani ya atılabilecek konu konuş benle. Yani Hanım yeni bir konu aç ya da tamam ha konuşmayalım o zaman. Tamam buymuş konuşacağımız kalk git bu, burada işte buradaki o gücenmeyi oradan çıkarmak lazım. Aa tamam bugün konuşacağımız bu kadarmış. Belki başka gün oturduğumda iki gün gerekecek. Yani bugün bu kadarmış ha. E bir de ben mesela şimdi işte kalkasım var. Hani konu bitti benim için. Şervan hariç tutuyorum onun yanında kalkasım olmaz zaten canım çiçeğim. Neyse podcasti dinliyorum ama bilmiyorum bu arada. Bugün Mehmet Erdem'e şervanı da ekleyelim. O ne yazsın? Eee... Şervan mı? Kısır yapacağım size yazsın Şervan. Çok iyi yapıyor çünkü. <gülüyor> kısır evet. tarifini attı Şervan. <gülüyor> Daha iyi. Büzel, şervan güzel. Bingöl kısır tarifi. Neyse yani mesela bazı insanların... Hani şey konu bitti. Anladın mı? Sıkılıyorum artık ben. Telefonuma bakmaktan da hoşlanmam birinin yanına. Yan yanaysak bırak evime gidip bilemeyeyim. Çok iyi biliyorum. Bana 4 saat yazmadığın zamanlar anlıyorum. Aynen. Keyifli vakit geçiriyorsam öyle. <gülüyor> Sevgilimi sallamasam ee, da olur. Ama mesela bazen şey oluyor. Hani kalkmak istiyorum ama karşımdaki... Kalmamı istiyor. Ya mesela şey diyor bana neyse ya bir saat sonra yemek yeriz. Yani niye bir saat sonra biz birlikteyiz? Hayır bir saat sonra kalkamıyorsun. Bir de üstüne yemek yiyeceğiz Aynen, yani, yani en az 45 dakika Bir saat daha sonra, sonra yemek yeriz. Ya da işte plan yapmış şey diyor bana işte. İkide buluşmuşuz atıyorum. Bana şey diyor. Yedide ben de işte şunun yanına geçeceğim. Beraber kalkarız. Yani sen daha bismillah 5 saat bana kilitledin yani. alıp planın iptal olsa o <gülüyor> 6 saat olacak. Yani bana sordun mu benim bir planım var mı diye. Ya da işte ben sabah şuraya gideceğim oradan senin yanına gelirim. Uyar mı diye sorsana canım. Şerefsiz. Belki uyumayacak yani şey sabah Beşikta Beşiktaş'ta bir şey varmış oradan benim yanıma gelecekmiş. Ben o saatte daha uyuyorum. Bu plan bana göre yapılmadı. Yüzde Neyse ben çaktırmadan bir şekilde ekmeye başarıyorum insanları gene de. İşte yıllar içerisinde. Ya da artık söylüyorum ya hani şey diyorum halim yok. Cidden olmuyor ama yani. Azar onu da dinlemiyor biliyorsun. Tabi ona rağmen ee, görüşmeyi ertelemeyenler de var ama o İnsanlardan da bir şekilde uzaklaşıyorum yani. Çünkü şey, kişisel alanıma müdahale edilmiş hissediyorum. Çünkü ben sana şu an görüşmek istemiyorum çok üstelemenin gerekli olduğunu düşünmüyorum. Bu benim konfor alanıma bir saygısızlık olarak görüyorum artık. Eskiden böyle görmüyordum o yüzden sürekli dışarıdaydım. Ama şu an diyorum ki tamam benim yapmam gereken şeyler var ve kendime de ayırmam gereken bir zaman var. Artık kendime ayırmam gereken zamandan çok fazla fedakarlık etmiyorum. Ben de öyleyim. Sene böyleydi. Ama hep hem fikiriz yani böyle çok ya, çok şey. Receniz yani. o da öyle şey var. Çünkü mantıklı bir ikiliyiz. Yapacak bir şey yok. Tamam, o zaman şöyle. Bir sonraki podcast için ikimiz de çatışacağımız bir ko birer konu bulsun. Haylis baba. Challenge. Challenge. Ben Trabzon inadı falan mı konuşalım? E, salak. Ona katılırım zaten. Ne yani? <gülüyor> Taci Trabzon'la alakalı olduğunu düşünmüyorum. Tamam o zaman son bölüme geçelim. Tamamız mı neler... bu konuyla kapattık? Bence okey burası. Müzik de senin yani. değil. Evet, bu hafta neler izledik, neler okuduk, Top neler bir. yaptık? Tap birimiz Wednesday. Yes! Doğru telaffuz ettim. Neyse, e, inanılmaz harika, müthiş bir karakter. Sen e, yani senin... Bayıldım sen kendisine. Sen sekizten o işte dokuz buçuk falan yani. Müthiş bir kadın, müthiş bir genç kız. Harika tepkiler ve harika bir gerçekçilik oldu Bir kamera söylüyorum. yapsana o surat <gülüyor> Neyse, e, karakter bence çok iyi. Çok iyi işlenmiş. Dünya nasıldı? Dünyada komik yani ben zaten şöyle oldu ilk bölümü izledim bizde şey vardır biri bir filmi izlemek istiyorsa e, önce ilk bölümü kendisi izler beğenirsen sen, senle ben ha, tamam. <gülüyor> beğenirse der ki bunu izlemelisin ben ilk bölümü izledim ya, Diğerinin direkt... de beğeneceğini düşünürsek evet. Eylem'e direkt şey diye mesaj attım çok komik Çok komik izle yazdım Aynen. biraz zaten ilk bölümü izleyip şey dedi çok komik kız falan sana benziyor lan falan dedi Hatta biz bunun üzerine TikTok'ta falan video çektik Evet, izleyebilirsiniz. İzleyebilirsiniz. i̇zleyebilirsiniz. Ee, şey yaptık orada zehirli... Ne Shade. Shade. Gece Day Gölgesi. Gölgesi. <gülüyor> zehrini yaptık. Çekerken de çok eğlendik çünkü o karaktere bayıldık. İlk dizimiz buydu. İnşallah ikinci sezonu bizi çok bekletmez. Tim Burton bu arada Wednesday. Tim Burton sevenler için işte Edward... Scissorhands, makaseller, işte Beetlejuice falan çok meşhur bir yönetmen. Bir tık ergene kaymış, bir tık da böyle kendini sakinleştirmiş ama çok yani kendi tarzı için konuşuyorum. O sertliğini almış sanki. Hani evet öyle yani benim daha, çok hoşuma gitti. Hani böyle ne bileyim bir konuda çok sertsindir de bir yerden sonra şey olursun ya aman kim ne yapıyorsa yapsın. Hani doğrusu bu ama. Ha doğrusu bu bilip gerisi önemli değil falan. Bence öyle bir modda yapılmış bir... Aynen yani şey ben zaten... Takdir etsem de böyle çok büyük bir Tim Burton hayranı değilim. Yani o daha çok gotik tipler o tarafa yöneliyor. Herhalde. Yok bu tip mesela böyle daha uygun benim için. Daha keyfini çıkarıyor. Daha herkese hitap eder. Tabii bir ergen dizisi bu arada. Onu da unutmamak lazım. İşte klasik lisede suç işlenme. Aşırı akıllı ya, ergen niye falan. Niye lisede herkes suç işliyor her dizide? Valla bilmiyorum. Bence... Ben hepsi de size bayılıyorum. <gülüyor> Güzeldi, eğlenceliydi böyle. Müthiş bir baş yapıp beklemezseniz çok keyifli bir seyirdi. 1899'a başlamayı başardık. Evet yani zor oldu. Çok yani erteledik bilmiyorum ben ya. böyle çok Dark vari gene Dark'ın zaten yaratıcıları yapmıştı sanırım. Evet. Ee, birkaç karakterde Dark da var zaten. Oyuncu. Ee, oyuncu. Hı. Şimdi karakter mi? İkisi evet, de evet. Psycho Psycho diziler. Oyuncu. Mi? Beni çok yoruyor o diziler. Yani Seni çok şey, açmadı gibi e, Şey Dark'ta da öyle hani sürekli komplike bir şey var sürekli düşünmen gereken bir şey var sürekli alakasız bir şey var ve oraya alakası şeyin nereden çıkacağını bekliyorsun falan ve ben şey, bir insan değilim. Sabırlı ve bulmaca çözmem Hani hemen çözmem lazım. İçime dert oluyor. Gece rüyama evet, falan bulmaca. gidiyor. Bulmaca oyununda kavga ediyorduk hemen açalım. Ee, evet. <gülüyor> açalım ben istiyorum ipucunu bilmek istiyorum falan. Ben kitaplarını sonuna okuyan bir insanım yani. Sonucu bilmem lazım. Hiç sana göre değilmiş. Ee, zorlamadım. Dark'ı nasıl izledim 3 sezon hiç bilmiyorum. Ben de nasıl hiç bir O zaman hayatında sen yoktun dertlenebileceğim şeyler vardı. Ee, ben sevdim baya bir buçuk bölüm izledik değil mi? Bir buçuk bölüm Birçuk falan yakın izledik. Yani. Yani Uyuyakalmak kal, üzereydik. Onun için durdurduk şeyi. Ben atmosferi şeyi çok sevdim. Sadece nasıl bağlayacaklar çok kritik benim için. Ee, Lost gibi olursa tekrar e, küfürler gırla gider çünkü. Bakacağız, göreceğiz. <gülüyor> Bakacağız. Şimdi iyi başladı benim için. O gizemi güzel koruyor ama bakalım nereye gidecek? Bu ara yine aktif olarak yemek yerken Ofis izliyoruz sürekli. Bir gün Ofis özel bölüm yaparız çünkü eylem tamamen bir aşık. Bir bölüm yetmeyebilir. Ee, her her 7 kez falan izlediğimizde. Her gidişinde ağlayan bir insan olduğu için fiziki olarak gerçekten ağlıyor arkadaşlar. Bir yemek dizilerimiz var. Bir, bir günde o bölümde onlardan bahsedebiliriz. Tamam. Ben bir tane Sen Yokken izlediğim dizi var. O da The Rehearsal adında bir dizi değil aslında bu, bir reality show. Türkiye'de çok yayınlanmıyor. Nathan For You diye bir önceki dizisi vardı bu adamın, gene reality show. Nathan adını unuttum, adamın soyadını. İlk görseli şeydi, ben yarım bölüm izleyip kapattım. Yani cringe'de dünya lideri inanılmazdı. Orada şeydi böyle, batmakta olan işlerinizi söyleyin, biz uzman olarak geleceğiz. Gerçek bu bu arada yani, kurmaca değil. Biz gelip işte tips, tricks vereceğiz. O arada çekeceğiz, iş yerinizi canlandırmaya çalışacağız. Ama yaptıkları şey o kadar absürttü ki yani örnek veremem sana çünkü izleyemedim. İlk bölümün yarısında böyle artık cringe'de hani ofis keyifli cringe. Bu cringe cringe yani insanlar adına utanıyorsun falan cringe böyle. Cringe. Ben izleyemedim. Cringe'in tam bir Türkçe karşılığı yok onun için böyle onu kullanıyorum mecburen. Şimdi bu yenisi The Rehearsal. Fikir gene çok psycho çünkü bu adam gerçekten bir deha ve bulunduğu yerlerde de yani o insanların etkileşimini de nasıl yaptığını anlamıyorsun. Çok garip bir adam. Rehearsal'da da şey diyor, senin çok büyük bir sırrın var tamam mı? Mesela ilk bölümdeki şey. 20 yıldır adam e, Pub Quiz ekibine yüksek lisans yaptığına dair yalan söylüyor. Hepsi bunu yüksek lisanslı sanıyor. Halbuki adam lisanslı ama arkadaşlarından bir tanesine bu gerçeği söyleyeceğinde arkadaşlığını bitireceğini düşünüyor. Tamam diyorlar, nerede söylemek istiyorsun bunu? İşte Pub Quiz'e gittiğimiz pub'da diyor. O pubın tamamını birebir en milimetrik detayına, prizine, işte duvardaki, posterdeki detaya kadar her şeyi... Birebir inşa ediyorlar bir stüdyoda. Oyuncular tutuyorlar. Arkadaşıyla tanıştırıyorlar bir şekilde falan filan böyle ve devamlı yol haritası çıkarıyorlar. İşte önce gelecek bodos söyleyecek işte. Ben yüksek lisansım yok tamam. Oyuncu bir kötü davranıyor. Bir iyi tepki veriyor. Bir onu veriyor. İşte ikinci bölümde bir kadın çocuk sahibi olmak istiyor hayatının aşkıyla ama çocuk bakabileceğini bilmiyor. Tamam diyorlar inanılmaz bir operasyona giriyorlar. Evet 3 günde bir çocuk 3 yaş atlıyor. Ve böyle yüzlerce çocuk aktör buluyorlar bebekten başlayıp. İşte o çocuklara nasıl tepki veriyor? İşte birine aşık olabilir mi? Bu sefer o geliyor. Ama oyun, çocukların hepsi oyuncu bu arada. Biliyorlar oyuncu olduklarını. İşte babasıyla simülasyonlar yapıyor falan. Böyle çok psycho bir proje. Hepsi de gerçek ve karakterler gene o kadar cringe ki. Yani şey diyor, arkadaşına itiraf ettin sonunda bu 20 yıllık sırrı nasıl geçti diyor. Pub kazandık diyor adam. Adam böyle kalıyor. Ya. Arkadaşın nasıl nasipti, iyiydi dedi ama pop quizde çoğu soruyu cevaplayabildik, çok mutluyum diyor. Ya da diyor ki, pop quizde o gün kötü giderse ben arkadaşıma itiraf edemem diyor, kötü pop quizi kaldıramam. Böyle izliyorsun adamı, yani beynim duruyor. Neyse, de Rehearsal Türkçe yazılı da bulunuyor, izleyebilirsiniz. Ee, çok acayip ama yani böyle şey, keyifli bir şey izlemek için oturmayın yani, cringe faktör için. Sonda bir şey daha söyleyeyim, çok konuştum son kısımda ama e, her yıl kendime 20 kitap okuma hedefi koyuyorum. İşte bizim tanıştığımız sene 19.8'de kalmıştım. Böyle son 3-4 sayfayı son Şervan, sen sen ben evet, sen, Şervan Sen Benken e, okumuştum. Geçen sene 23'te bitirdim. Bu sene 18'deyim. Çok ucundayım. Asimov'un Vakıf serisinin 6. kitabını mı ne okuyorum? O da bitecek ama galiba bir kitap eksik kalacağım bu sene. Ama e, yani Suç ve Ceza okudum. Düğünün bir... Bir, üç ve dördüncü kitapları böyle altı yüzer sayfa falan onları okudum. Aslında 20 yaptın sayılır bence. Yani bayağı ya, Suç yaptım. ve ceza için bana 30 sayılır yani öyle söyleyeyim. Yılda insan sadece o kitabı okusa bir yılda. Yeter. Bence yeter. Bir buçuk ayımı aldı. Ee, ömrümden ömür gitti. Ama okudum. Bitirdim. Öyle işte. Sizlerin de ne okuyup ne yazıyorsunuz, ne izleyelim yazabilirsiniz. Onları da izlemeye çalışırız. Her yorumu okuyup cevap veriyoruz. Böyle de bir manyaz. Üç tane gelince çok kolay. E tamam. Ben sana bir şey mi? Bin tane de gelse, iki bin tane gelse ben cevap veririm. A, be, bir yerden sonra... Gelsin kardeşim bakarız. Tamam geliyorum. gelsin bakarız. Yorumlar gelsin. Okey. Görüşürüz o zaman. o zaman. Görüşürüz. Eğlen planı. Şşş.